Ee, tekrar merhaba. Devam ediyoruz derslere. <gülüyor> bu sefer e, son dersimizde ekrana ölüm ekranını yazdırmıştık. Karakterimizi öldürmüştük ve karakterin kontrol bağlantısını kesmiştik. Şimdi bu ölüm işlemini bir e, sisteme bağlayacağız. Karakterin sağlık durumu sıfıra indiğinde karakteri ölmüş olarak göstereceğiz. Bununla ilgili başlayalım. Evet şimdi... Ee, öncelikle karakterin kendisine yani Survivor karakteri giriyorum. Ee, bir sağlık değeri vereceğim karaktere. Ee, buna Blood olarak isimlendireceğim ama. Çünkü sağlık eskide kaldı. Hayatta kalma oyunlarında genelde kan değeri üzerinden bazı işlemler yapılıyor. Örnek veriyorum. Karakterin kan kaybından e, titreme işte renklerin kayması, yani siyah beyaza dönmesi gibi şeyler bağlayacağız. O yüzden bu değerin ismini kan olarak belirlemek istiyorum. Ee, hemen ufak bir <gülüyor> internetten araştırma yaparak bir insanda ortalama kaç litre kan olur ona bakacağım. <gülüyor> 50 kilo kadar bir insanda 4 litre kan bulunurken yaklaşık olarak 110 kilo kadar bir insanda ise 8 kilo kan bulunur diyor. Bir litre demiş bir de kilo demiş. Ee, biz bunu litre olarak alacağız. Buradaki blat aslında e, litre olarak olacak. Misal bir litre ise 1000 birim olacak. 8 litre ise 8000 birim. Bu şekilde dönüştüreceğiz. Yani bize aslında 110 kilo ortalama e, 7 litre falan yani 7000 birim alabiliriz. E, Blood dediği karakterin o anki kan seviyesi bir de maksimum kan seviyesini belirleyeceğiz. ki Daha sonra karakterin kan seviyesinin sıfır ile maksimum kan seviyesi arasında yükselip artmasını sağlayabilelim. Bunun için aynı değişkenden bir tane daha üretiyorum. Buna da Blood Max diyorum fark ettiyseniz değişkenin türü integer yani tam sayı yani küsur sayılarla işlem yapmak istemiyorum tam sayıyla yapacağım bunları dışarıdan değiştirilebilir hale getiriyorum ee, şeylerini açarak değiştirilebilir hale instans dışarıdan ve evet bu kadar yeterli bu ayarlar şimdi aslında bu private ve public muhabbeti şu anda bunları public e açtım diğer dosyalardan bu değişkenleri görüp değiştirebileceğim içerisine Onlara 7000 birim yazıyorum. Şu anda karakterin 7000 olmasın 5000 olsun varsayılan değer maksimum 7000 olsun. Yani şu anda benim toplam kan değerim 7000 birimde 5000 birim. Yani 5000 birim aslında karakterim. Şimdi bunları ilk işlem olarak bir ekrana bir bar şeklinde gösterelim. Main screen, screenin main game screen'i tekrar açıyorum ve ekrana bir progress bar atadım. Progress barımı ekranın sol altına koydum. Ee, pozisyon bilgilerimi sıfırladım. Bir yapıp ekranın biraz üstüne kaydırdım. Yani merkezini sol altı olarak aldım progress barını ve bunun genişliğini 250 birim yaptım, hatta ee, 400 yapayım. Aynen, bunu biraz azaltayım. 30. Şimdi şuradaki progressta percentte yazan 0 ve 1 arasında, bunun ee, ne durumda olduğunu ayarlayacağız. Yani bize aslında lazım olan değer 1 ve 0. Şimdi benim elimde ee, 7000 ve altındaki değerler olacak. Yani maksimum bir hali 7000 Azaldıkça da bu 7000'den aşağı doğru düşecek. Bu değeri nasıl elde edeceğimizi falan ve bunu nasıl e, karakterin üzerindeki şeye bağlayacağımızı göstereceğim. E, şurada altında bar fill type var. Yani soldan sağa sağ doğru dolması, sağdan sola doğru, e, merkezden dışarıya doğru, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru. Bize lazım olan standart soldan sağa doğru olacak. Sola doğru bu bari gittikçe mavilik azalacak. Bunun rengini değiştirelim. Bu kan olacağı için kırmızı daha uygun. Şöyle kırmızıya yakın bir renk yapalım. Aynen. <gülüyor> e, bu bizim sağlık barımız. Bunu alttan biraz şey bırakmak istiyorum. E, 10 piksel alttan dedik. Evet. 10. Aşağıdan da 10 bırakalım. Eksi 10. Hmm. Hatta bunu ekranın sol üstüne alalım ya. Standart eskisi gibi olsun. Eski mantık. Ekranın sol üstüne aldım. Merkezini sıfır yaptım. Yukarıdan 10 piksel kadar bir boşluk bırakıyorum. Az geldi. 25. Soldan da 25 bırakalım. Evet. bu şekilde ekranı biraz içine kaydırdım. Ee, ekran çözünürlüğü ne olursa olsun yukarıdan 25 piksellik. Yukarıdan ve yandan boşluk olacak ve bu bar orada e, çıkacak. Bunun ismini Şuradan değiştirelim. Blood bar diyelim. Bizim kan durumumuz görünecek burada. Şimdi e, benim karakterimin içerisindeki kan değerlerini alıp burada bu bar'a işlemem gerekiyor. Bunun için önce e, hangisinde? ikisinde de oluyor ama bir tanesinin farklı bir olayı vardı. Ona sonra bakıp şu e, söyleyeceğim iki şekilde de çalışacak zaten event pre construct içerisinden get e, owner get palm diyelim palm di owner çıkmadı şöyle yapalım get owner get only player kontrolcü dosyamızı veriyor. Pound get player pawn değil. Get Pound Get owning player pound. Burası karakterin kontrolcü dosyasını, alttaki de e, karakter dosyasını yani pawn'ını bize getirecek. <gülüyor> Biz e, bilgileri karakterden alacağımız için öncelikle bunu alalım. Cast to e, Survivor karakter diyeceğim. Şimdi karakterimiz şeyin, e, oyunumuzdaki karakterimizi çağırdık. Ama bu kendi ürettiğimiz karakter mi, Survivor karakter mi ona bakıyoruz. Eğer kendi ürettiğimiz karakterse burası çalışacak. Eğer değilse alt taraf çalışacak. Eğer üstteki çalışırsa Ben Play de ekrana Hello yazısı gelecek burada. Bunu test etmek için oluşturdum. Bakıyoruz. Hello yazı geldiğine göre düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi ee, karakterimizdeki kısa yolunu alalım önce. Promote to variable diyorum. Survivor karakter referans diyorum. Aynı işlemi kontrolcü dosyasını da yapmıştık. E, hemen üstte göreceğiz. Şurada. Controlled pound referans olarak almıştım. Elimin altında bulunsun. Bunun daha sonra içerisine karakterin içerisine kısa yoldan erişebilmek için. Şimdi designer bölümüne geri geliyorum. Ee, kan değerinin görüneceği barın buradaki percent yani şu değerleri yükseltip azaltmak için bunu bir sisteme bağlamam gerekiyor. Hemen yanındaki bind butona tıklayıp create binding'e tıklıyorum. Benim şu anda buraya vereceğim 0 ve 1 arasındaki değerler Otomatik olarak barımın azalıp çoğalmasını sağlayacak. Bunu nasıl yapacağız? Ee, az önce oluşturduğum Survivor karakter referansı ekrana çağırıyorum. Ve içerisinden get blood diyorum. Oluşturduğum karakterin içerisinde blood ve blood max'ı ekrana çağıracağım buraya. Get blood max. Şimdi ee, ufak bir matematik hesabı yapalım. Örnek veriyorum. Şu anki benim kan değerim 5000'di. Maksimumu da 7000. 5000 bölü 7000 yaparsam eğer 0.71 küsur atlı bir şey çıkıyor. Ee, eğer 7000 bölü 7000 yaparsam 1 çıkıyor. Ee, 100 bölü 7000 yaparsam 0.014 çıkıyor. 0 bölü 7000 yaparsam da 0 çıkıyor. Yani maksimumda bana bir değerini veriyor. E, azaldıkça da bir ile sıfır arasında sıfıra doğru düşen bir değer vermeye başlıyor. O yüzden azalıp, yani azalabilen değeri e, maksimum değere böleceğim. Integer bölü integer. E, ama bana vereceği sonuç yine tam sayı olacak. Çünkü integerlar tam sayı oluyor. O yüzden bunları önce benim... To float. Küsüratlı sayıya çevirmem lazım. To float diyelim. Bu işlem misal kan değerim 5000 iken bunu küsüratlı sayıya çeviriyor ve 5000.0 yapıyor. Artık e, küsüratlı sayılarla işlem yapabileceğim için zaten istediği sonu da küsuratlı bir sayı olduğu için bu işlemi rahatlıkla yapabileceğim. Yoksa tam sayıda işlem yaptığımdan örnek veriyorum. Ee, bunu eğer direkt tam sayı olarak bölü, bölersem, ortaya çıkan sonuç 0 ve 1 arasında olacağından ya bana 1 verecek ya da 0 verecek. Aradaki 0.5'leri, 0.7'leri vermeyecek. O yüzden bu işlem tam sonuç vermeyecek bize. Şu anda bunları e, tekrar bölüyorum. Float, bölü float diyorum. Ve ekranı buraya bağlıyorum. Return value dediği ben burada create e, barın üzerine tıkladığımda buradan bu değerleri bir sisteme bağlıyordum, credit binding dedim. Orada oluşturdu fonksiyon, zaten oluşturduğum fonksiyon ismi de buradan çıktı. Bu fonksiyonumuzun ismini de değiştirelim. Get lot bar diyelim. Get lot bar value diyelim hatta değer. Yani kan barının değerine erişme olarak değerini hesaplama olarak düşünebilirsiniz bunu. Burada ismi değişti. Ee, bu designer ve graph pencereleri aynı. Bu tasarım ekranı. Bu da arka plan sistemi yaptığımız yer olarak düşünün. <gülüyor> Hemen şurada getbar diye ekstradan bir fonksiyon oluşturduk. Bu ana işleyiş kısmından farklı. Bu bir fonksiyon. Bu sol tarafta functions bölümüne fonksiyon geldi zaten. Bunu sürükleyip bıraktığımda istediğimde buradan e, tekrar aynı fonksiyonu kullanabiliyorum. Eee şu anda kan değeri ekranda görünmesi lazım. Designer bölümüne geldim. Şu an full görünüyor. Play dediğimde 7000 birimde 5000 birim olarak orantıyı ekrana yazmış. Şimdi E'ye bastığımda normal şartlarda karakterim ölüyordu. Öyle bir ayar yapmıştık. Bunu değiştireceğim. Şöyle yapacağım. E'ye bastığımda karakterim ölmesin bunu iptal ediyorum Q'ya bastığımda karakterimin canını azaltacak E'ye bastığımda da canını yükseltecek en basit anlamda onu şöyle yapacağız böylelikle oyun içerisinde barın burada azalıp çoğaldığını göreceğiz daha sonra da sıfır olduğunda can değeri karakteri öldüreceğiz Şöyle bir şey yapalım. Önce kontrolcü dosyasına karakterimizin kısa yolunu almışız zaten daha önce. Hemen şuradan Survivor karakter referansımı çağırıyorum. Get e, Set Blood diyorum. Değiştireceğimiz değer Blood değişkeni olduğu için bunu set ederek ekrana çağırdım. E, aynı şekilde alt taraf içinde aynısını yapacağım. E'ye bastığında <gülüyor> e, kana ekleme yapacak. Q'ya bastığında kandan çıkarma işlemi yapacak. Yüzer birim azaltıp ya da 500, e, 250 birim azaltıp 250 birim düşürme üzerine gidelim. Şimdi e, buraya yapacağım işlemde şöyle bir detay var. Misal ben e, blood yani şu an 5000 birim olan kan değerine 250 birim e'ye e bastığında 250 birim ekleyecek. Ama her e'ye bastığımda bu işlemi yapacağı için maksimum kan değerini geçecek normal şartlarda. Yani 7000 olduğunda 7250 olacak bir daha bastığımda. Bu işlemi sınırlamam gerekiyor. Bunun için de clamp işlemini kullanacağız. Clamp işlemi nasıl oluyor onu göstereyim. E, örnek veriyorum. Şimdi değiştireceğimiz kısım burası olduğu için buraya clamp ile şu kısmı açıyorum. Yapacağımız işlem şu. Bunu şöyle alayım. Yok böyle kalsın. E'ye basıldığında karakterimin kan değerini alacağım. Buna ekleme yapacağım. Üzerine 251'im ekleyecek. Ve bunu Valuya ekliyorum. Kan değerine tekrar yazacak. Yani kendisini alıyorum. Üzerine 251'i ekliyorum. Ve kendi içerisine tekrar kaydediyorum. Yapacağı işlem bu. Buradaki clamp kısmındaki min ve max e, olayı da şu. Bu işlem arttırma ve eksiltme 0 e, ile maksimum değerler arasında. Yani minimum ve maksimum değerler arasında yapılacak. Benim Minimum değerim 0, maksimum değerim de 7000. Yani karakterimdeki get e, blood max. Bunu da buraya bağlayacağım. Böylelikle ben arttırma ve eksiltme işlemlerini ne kadar çok yaparsam yapayım. Minimum 0, maksimum 7000 arasında gidip gelecek. Böylelikle ben E'ye 7000'den sonra bastığımda bin'den yukarıya çıkmayacak bu işlem. E, aynı şekil bu işlemi Q'ya yapıyorum bir de. Get blood diyorum eksi integer 250 azaltıyorum. Ee, aynı şekilde araya clamp ekliyorum value'ya bağlayıp bunu buraya. Eee maksimumunda maksimum blood'dan alıyorum. Blood max'tan alıyorum ve bunu da e'ye çeküğüye bağladım. Böylelikle Karakterimdeki kan değerini alacak. 250 birim düşürecek. E, sıfır ve maksimum kan değeri arasında tuttuktan sonra da yeni kan değeri olarak kana yazacak. Evet şu an test etmeye hazır. Play dedim. Q'ya basıyorum. Azalıyor. E'ye basıyorum. Çoğalıyor ama fazla çoal Neden? 250, 2500 yapmışım. O yüzden... Q, E. Q, E. Şimdi e, bu işlemleri yaparken de aslında kan değerini de ekrana yazdırabiliriz. Hem o anki kan değeri neymiş onu görebiliriz. E, print string bazı değerleri hemen ekranın sol üstüne yazmak için. Aynı zamanda bunlar oyunu yayınlamak için bu aldığınızda görünmüyor. Şurada yazdığı üzeri sadece geliştirme aşamasında görünen, debug için yani hata ayıklama için, bir şeyleri teslim etmek için kullanılan Ekrana bazı şeyleri yazdırmak için kullanan bir sistem. Bunu aynısını buraya da alıyorum. E'ye ve Q'ya bastığımda hemen altında değerler de yazacak. 7000'den yukarı çıkmıyor. Şu an E'ye basmaya devam ediyorum. Q'ya bastığımda da bu şekilde düşüyor. Ve 0'dan aşağıya düşmüyor. Yani istediğim sonucu elde ettim. Şimdi bunları silelim. Kan değerleri yükseli az alma işlemini en basit anlamda E, e ve Q tuşuna bağlayarak yaptım. Şimdi e, ölüm ekranının gelmesine kanım sıfıra indiğinde hani gelmesine bağlayalım. E, bunu da şu şekilde yapacağız. Zaten ölüm ekranını e, ekrana yazdırıyoruz. Bunda bir sorun yok. Sürekli kan değerini e, kontrol eden bir sistem yapmamız gerekiyor. Şimdi bunun için iki yöntem var. Sürekli olarak kan değerini kontrol ettirip sıfıra geldiğinde e, karakteri öldürmek e, en ucuz, en kolay yapılacak yöntem. Ama misal ben bunu daha kontrollü bir biçimde yapmak istiyorum. Yani karakterim e, karakterime herhangi bir hasarı benim e, bir kontrol mekanizmasına bağlayıp e, bundan sonra hani kan değerinde bir azalma olduktan sonra kontrol etmesi daha işime gelir. Her saniye hatta her frame yani örnek veriyorum 60 fps oyun çalışıyorsa saniyede 60 kere bu işlemi yaptırmak e, uzun vadede daha kompleks oyunlarda performans kaybına da yol açar. Belki yeni sistemlerde o kadar performansa sorun açmaz ama e, yeterince performanslı bir yöntem değildir. Ama örnek veriyorum ben, benim karakterim Q'ya bastığımda şu anda Canı azalacağı için yani kan değeri azalacağı için öleceğinde her basma işleminden sonra sıfıra gelip gelmediğini kontrol etmek daha performanslıdır. Sadece Q'ya bastığında çünkü bu hesaplamayı kontrolü yaparız. Bunu da şöyle hemen yapabiliriz. Ee, şimdi E'ye bastığında karakterimin kan değeri yükseleceği için aslında ölme riski azalıyor. Ölme riski Q'ya bastığımda geldiği için hemen karakterin kanından azalma işlemini yaptığımız yerin arkasına hemen bir... E, branch diyelim. Bu branch'i de e, kan değerine bağlayalım. Eğer kan değeri sıfır ise yani artık karakter ölmüş ise e, burası çalışacak her Q'ya bastıktan sonra ama sıfır değil ise burası çalışacak. Şimdi karakterin kan değeri sıfıra gelmediyse burası çalışacağı için buranın şu anda bununla ilgili bir işlem yapmamıza gerek yok. Ama e, sıfıra geldiğinde karakterimizin ölme ekranını ekranı getireceğimiz için bunu normal şartlarda bu E tuşuna şu an yaptığımız işlemleri atamadan önce karakteri öldürdüğümüz ekran, dead screen'i buranın sonuna bağlayabiliriz. Yani E'nin sonuna bağladığımız şu fonksiyon Event'ı çağırma kısmını yukarıda silmişim dead diyorum. Normalde E'ye bunu bağlamıştık. E'ye bastığımızda karakter ölüyordu. Bunu hemen bunun arkasına bağlıyoruz. Ve böylelikle ben her Q tuşuna bastığımda karakterin kan değeri azalacağı için sıfır olduğunda ölüm ekranını getirecek. Şu anda deniyorum. Q'ya basıyorum. Ve karakter öldü. Şimdi bu şekilde bunun üzerine e, ekleye ekleye gideceğiz artık. Şu an en basit anlamda karakterin Kan değerini ekrana yazdırma ve ölümü karakterin kan değerine bağlama işlemini yaptık.